Çok gerçekçi duruyor. Hayır Tiki, Uğur Böceği olduğum için Edrin veya bir başkasına aşık olamam. Mucizeleri bu yüzden kaybettim. Merhaba ben Layla. Adını öğrenebilir miyim? Seni buldum Uğur Böceği. Merinet Dubey Cenk. Edrin Ak şimdiye kadar kareketin mucizesine layık olduğunu fazlasıyla kanındı. Mucizenin örnek taşıyıcısı oldum. Ama şimdi Umur Böceği mucizesini geri verme vakti. Eğer bu Emily'ye olan sevginden yapsaydım böyle bir delilik yapmazdım. Yöneticiler hastır. Olamaz. Sana güveniyorum Natalie. Gücün artık benim.